Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile birlikteyim arkadaşlar. Uzun süredir zaten video atmıyordum. Bir bilgilendirici bir video atacağım arkadaşlar. Ee, şimdi daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu video savaş bileti alanlara özel bir video olacak. Fortnite'da tabi. Fortnite oynamıyoruz bugün. Fortnite hakkında bilgi veriyorum. Arkadaşlar Fortnite'da... Ee... Ben baya aktif oynayan birisiyim. Fortnite'ı. Bir gün arkadaşlar görevleri yapıyordum. 7. haftanın görevini bitirince... ...karşıma çok ama çok şaşırdığım bir şey çıktı. Arkadaşlar bedava kostüm. <gülüyor> yani Battle alırken... Ee, ...yaklaşık 6 tane. Aynen 6 tane karakter için para veriyoruz. Ama bu ekstra bir karakter. Ayrıca çok güzel bir çanta geldi arkadaşlar. Onları hemen göstereceğim. Ee, ve bunu nasıl alabileceğinizi göstereceğim. <gülüyor> hemen oyunumuza giriyoruz. Bu arada Omega'ya açtım arkadaşlar. Omega'yı. Tarzını falan düzenleyeceğim. Şimdi. Skin abi bu. Arkadaşlar. Skin gerçekten gayet güzel. Ben ilk arkadaşlarımda gördüm. Skin bu arkadaşlar. Buradan düzenleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey olmuş. Bakın şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Ha, bunu ben pek tercih etmiyorum ya. Çünkü AVP karşınızdaki adam mesela AVP kullanıyorsa kafanızdaki imleci böyle kullanır falan. Troll olur biraz. Onun için şu mesela benim favorim arkadaşlar. Bu da güzel. Kaydettik ve çıktık. Arkadaşlar pardon kazma vermiyor arkadaşlar. Çantaya bakın arkadaşlar. Çanta bence çok güzel abi. Aşırı güzel bir çanta. Şimdi bu ikisi tabi güzel geliyor ama yani para da, parası da var bu işin. Bunun için belli bir para vermiyorsunuz. Savaş bileti alanlar arkadaşlar. Dur. Şöyle bir saniye. ha Savaş bileti alanlar arkadaşlar. Şuraya kadar geliyor arkadaşlar. Bakın. Yedinci haftayı tamamlayınca şu sikin geliyor abi. Çok çok şaşırdım. Fortnite'ın bir hediyesi bu arkadaşlar. Ee, bunu savaş bileti olanlar bedava bir şekilde alıyor. Normalde bize ne geliyordu abi? Şu sikin. E, şu sikin. Şu sikin. Şu sikin. Bu e, kaç oldu? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 tam 7 tane veriyordu arkadaşlar Bu Bunu da verdim 8 oldu Yani artı bir tane arkadaşlar Savaş biletinde size hediye veriyor Ayrıca bir çanta da veriyor arkadaşlar Ben bunu göstermek istedim Savaş bileti olanlar için Bu baya güzel bir durum Bu arada bir tane de böyle kağıt veriyordu da. Yani demek istediğim şey şu Savaş bileti olanlar bunu kullansın Bu avantajı kullansın arkadaşlar Videom bu kadardı ee, başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.